Merhabalar. Bugün script tazeleminin 3. bölümünü çekeceğiz. Sanırım 3'tü. 2. bölümünü yaklaşık 2 yıl önce çekmişim. Bugün de 3. bölümünü çekeyim dedim. Ee, dün Discord'da bir, biri sordu. Ee, mesela şöyle diyelim. Kalp değil de mesela plus yasak çıkar mı? Artı işareti. Ne çıktı? Fakat. Heh. Bu olur bak. Nereye geldi? He bu arada ne yapacağımızı da göstereyim, dur play diyeyim. ne yapacağımı göstermedim. Heh, bakın mesela böyle bir şey. Bu arada animasyonu ben bounce olarak yaptım, bu yüzden böyle garip bir şekilde indi aşağıya çıktı. Arkada koyu renkte bir image var, onun, önün, onun önüne de bir e, açık renkte, bu aynı image açık renginde bir image iniyor ve çıkıyor bunu ben ayarladım. Kendiniz can olarak ayarlayabilirsiniz. Sorusu size kalmış. Şimdi plus diyeyim ben. Bunun texture'ını alalım. Starter GUI kalp. Bu ara bunu silelim şimdi gerek yok. Kalbimize yapıştıralım. Tamamdır. Rengini açalım. Mesela can barı yapıyorsunuz diyelim. Daha bunu, bunun daha kalını yok mu ya? Neyse. Mesela bunu bir cam barı olarak düşünelim. Ben şimdi artı işareti yapamadım. Toolbox'an aldım direkt. E, rengi kırmızı olsun. Cam barı olduğu için. E, bu reng, e, Canımız her azaldığında yukarıdan aşağı bu cam e, kırmızı rengi azalsın diyorum. Ama bunu nasıl yapacağım? Şimdi kalbin içine proper design'a girin. Size'ı scale olarak ayarlayın. Offset olarak ayarlayın ki eee emulator'dan farklılık göstermesin. Ve tam olarak düzgün bir şekilde kare olması için de relative xx deyin. X y derseniz böyle yumuk yumuk olur farklı emulator'larda de değişiklik gösterir. Xx deyin. Şimdi burada anchor'ı 0.0 0.5 yaptım. 0.5 yaptım. Tam ortada dursun diye pozisyonunu da tam ortaya ayrıladım. Şimdi kalbin içine frame ekleyin. Frame'i de 1,0,1,0 yapın. Yani tamamını kaplasın. Bu scale'i de şöyle anlatayım bir bilmeyenler varsa. Ee, rengimi kırmızı yapıp bunu saydam yapalım. Hafif saydam yapalım. Bu scale yerini e, yüzde olarak düşünün. 1, yüzde 100 oluyor. 0, yüzde 0. 0.5, yüzde 50. Mesela 0.5 yaptık, o image'in yarısını, o image'in size'ın yarısı kadar oldu. piksel, pixel, ekranın pikseline göre, Scale ise yüzdesine göre hesaplıyor. Bu yüzden Scale kullanmanızı öneririm. Tabii farklı bir şey yapmayacaksınız, Offset'te kullanabilirsiniz, soru size kalmış. Ama şimdilik Scale kullanacağız. Size Constraint bunu ayarlamanıza gerek yok, zaten İçinde bulunduğu ya yani bir dışındaki skele bakıyor bu. 1-0-1-0 derseniz sıkıntı çıkmaz. Şimdi bunun içini de bu arada bunu böyle diyelim. Bunun ya da e, az sonra bir örnek anlatacağım bu yüzden böyle kalsın rengini de yeşil yapalım. Tamam. Frame'in içine de bir kalp koymamız lazım. Yok kalp dediğim e, artı işareti. Bunu da 1 0 1 0 yapın. Relatifini değiştirmenize gerek var. X'e yapın bunu. XX yapmanıza gerek yok. Yani yapmayın. Anchor point'e de 0'dur olsun. Y'se. Ki pivot noktası burası olsun. Bunu pivot noktası mı deniyordu hatırlamıyorum ama. Ee, Pozisyonunda da 0 yapın. Bu pivot noktası pozisyonunu da etkiliyor bu yüzden. Ee, neden pivot noktasını üstü yaptık? Çünkü image yukarı, yukarıdan aşağıya doğru ee, size değiştirecek. Bu yüzden pivot noktasının en üstü yaptım ki üst taraf sabit kalsın. Sadece alt tarafı oynatacağız biz. Bu tarafı oynatacağız. Şimdi değiştirmemiz gereken başka bir şey var mı? E, rengini de siyah yapabilirsiniz. Ya beyaz mı olsun? E, siyah olsun tamam. Çok kararsızım. Tamam. Şimdi nasıl olacak bu? Mesela frame'in biz sadece frame'in size'ını ve kalbin size'ını oynatacağız. Mesela frame'in Y scale'ı yarısı olsun. Yani artının yarısını kaplasın cam barımızın. Yarısı olduğu için içindeki kalbin de 2x olması lazım. Yani 2 olması lazım scale'in Y scale'in. Şimdi böyle oldu da e, ne fark eder? Bunu e, şöyle yapacaksınız. Frame'in içinde properties'inde clip descendants'ı var. Bunu true yapın. Bakın, ee, bu da bu işe yarıyor. Yani, frame'in içinde ne varsa eğer o içindekiler frame'in dışındaysa onu göstermiyor. Bu özellik. Şu Clip Decident özelliği. Bunu türü yaparsanız çalışıyor. Bu şekilde bakın, yarısı beyaz, yarısı kırmızı oldu. Hedeflememiz gereken şey de, yani şunu şöyle düşünün. Aşağı geldikçe bunu ee, frame size'ına göre artının size'ını da ona göre değiştirmek olacak bunun çok basit bir formülü de var aslında ee, şimdi buz bunu sıfır yapalım bu Hatta formülü de anlatayım mesela frame size'ı yüzde 25 olsun yüzde25 olduğu için ee, biri 0,25 ile 0.25 ile bölmemiz lazım bölersek de 4 oluyor değil mi Bakın, tamamını getirdiğinizde 4 çıkıyor. İçindeki kalbin, ben bu arada bunu niye kalp dedik ya, buna e, plus diyelim, kalp diye kalmış öncekinden. E, frame size'ına göre de içindeki artımızın, yani plus'ımızın yskeli değişiyor, yüzdesi değişiyor. Böyle bir formülü kullanacağız, yani 1'i frame'in yskeli ile çarpacağız, eee çarpmak değil, böl, böleceğiz. Şimdi bunu sıfır yapayım. Bu da bir kalsın yani. Çok önemli değil zaten. Kodla değişecek bu. Şimdi local script'imizi frame'in içine atalım. Herhangi bir yere atabilirsiniz. Ben frame'in içine atacağım. Öncelikle değişkenle bu objeleri belirleyelim. Frame'i belirleyelim mesela. All frame Eşittir. Script parent yani kodumuzun bir dışı. Properties'e girin de zaten parent'ı frame olarak gözüküyor yani şu bağlandık ardından plus Frame'imizin içindeki plus'a bağlayacağız beyaz renkli plus'a buna diye diyelim white plus diyelim eşittir bu nerede or frameimizin or <gülüyor> frameimizin içinde olacak ben yine de wait for chat kullanayım ne olur ne olmaz çok sıkıntı olacağını sanmam ama. Ee, tamam belirledik şimdi <gülüyor> e, Twin e, kullanarak yapacağız. For döngüsüyle de yapabilirsiniz, her türlü e, yapabilirsiniz ama ben Twin kullanmanızı öneririm. Twin servis daha smooth olur, daha pürüzsüz olur. Buna Twin S diyor. Twin servis, Game, Get servis, Twin servis. Servisimize bağlandık ardından info oluşturmamız lazım, bilgi oluşturmamız lazım bunun ilgili. Twin Info diyelim. Infos diyelim. Info olmaz. Eşittir. Tween info. New. Şimdi burada yazıyor. Number time diye. E, Tween'imizin e, bitiş süresi oluyor. 2 diyelim. Ya 3 diyelim. E, ardından Enomi yazın ki size. stili. Ne olsun? Liner olsun şimdilik. Ardından Direction. Bu da şöyle bir şey. Ee, in. O stilimizin girişi. Out'ta çıkışı oluyor yani. Çıkış animasyonu giriş animasyonu sonu. In out'ta ikisini de içeriyor. In out diyeceğim ben ikisini de içersin. Gerçi liner zaten dümdüz gidiyor neyse. Direction repeat count. Bu da. <gülüyor> repeat count zaten İngilizcesinden belli. Kaç defa tekrar edeceği. Sonsuz defa tekrar etsin. Biraz uzaklaştırayım. Sonsuz defa tekrar etsin. Tabi sonsuz yapamayacağımız için. MattHuge dedim. <gülüyor> MattHuge de çok büyük bir sayı veriyor bize. Yani sonsuza kadar sürdürülebilir bu. Repeat count. Bull reverse. Reverse de şöyle bir şey. Mesela bu aşağı indi. Frame. Biz frame aşağı indireceğiz. 1-1 yapacağız. 1-1 olduktan sonra tekrar başladı. Yeri geri dönsün mü? Bunu belirliyor. Biz dönsün dedik. Bu yüzden True dedik. Ve delay Time. Gecikme de 0 olsun direkt. Yukarı çıksın. Şimdi. TwinService'le TwinInfo'yu bağlandık. TwinInfo'nun bilgilerini yazdık buraya. E, geride ne kaldı? Yeni bir e, Twin oluşturmak, create'lemek. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle bir değişken oluşturalım. E, ne diyelim buna? Frame animasyonu diyelim. Eşittir. E, TwinS 2.create Yeni bir Twin oluşturduk. İlk parametremiz e, hangi obje olacağı? Ni, eee tabii inleyeceğiz. Frame'i tebilleyeceğiz. Overframe. E, ikincisi infomuz, bilgimiz. TV'nin bilgisi, TV info's. İç eee üçüncüsü içe. İçe ise ve yapılacak iş ne olacak? Size değişecek. Eşittir. Eee width 2, 1,0 Şu an 0 0 0'da. Yani hiç yok. Sadece üstte burada. Biz bunu 1 1.0, 1.0 olmasını isteyeceğiz. Yani böyle tamamen kaplamasını isteyeceğiz her yere. Ee, ardından frame animasyonunu playdasın. Şimdi olacak da, bir dakika. Evet. Tamam. Mesela değil. Hmm. Boğazım gıcık yaptı. Heh. Mesela oldu, tamam. Geri de döndü ama bakın plus. Ee, bir işe yaramıyor şu anda. Bunu da şöyle yapacağız. Bir trigger lazım bize. Bu trigger'ımız da frame'in change'i de olacak. Yani or frame change'i yani. Frame'imizde herhangi bir değişiklik olursa bu function'ımız çalışacak. Fonksiyonumuz çalışacak. Direkt bir fonksiyon oluşturdum uğraşmadan. Şimdi ne olacaktı? white plus size eşittir. Udum 2 0 or minus 1 bölü frame Size Y Scale büyük 0 tam Bitti Kodumuz bu kadardı Play diyelim Bakın Aa, Arkadaki yeşil Şeyi görmek istemiyorsanız da Zaten bunu Transparent yapın Bir yapın Background Transparency Bakın Şu şekilde Farklı Animasyonlar da kullanabilirsiniz Mesela Liner değil de Kuan Kuart olsun. Kuart güzel animasyondur. Şöyle bir animasyon kullanabilirsiniz. Yani size kalmış. Videomuz bu kadardı. Böyle videoların devamı için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi oyunlar.